Benim... Merhaba, benim ismim Muhammed Emir. Bugün çok mutluyum. Neden mi tülesini bilir miyim? Bilmiyor musun? Çünkü bugün 23 Nisan. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Sen ee, buralı iyi misin? Hayır, ben Ben Ben Anladım. Sana 23 Nisan'dan bahsetmemi ister misin? Tabiki CCD'ye okumatılıyor olurum. Peki hemen başlıyorum o zaman. Millet Meclisi Cumhuriyeti ilan etmek için 23 Nisan 1920'de toplanmıştı. Bunu sağlayan şey 22 Nisan 1920'de yapılan çağrıydı. Hacı Bayram Camisi'nde kılınan Cuma'nın ardından tüm vekiller meclise geçtiler ve toplantı başladı. Saat öğleden sonra 2'yi gösterdiğinde merasim ve doğa ile birlikte meclis açıldı. En yaşlı üye saygı gereği meclis başkanlığına geçti. Bu kişi Sinop Mebuzi Şerif Bey'ydi. Çok heyecanlı bir gün idi. Ve o günü yaşayan bir kişi şöyle konuşmaktaydı. Şu an ulus meydanı olarak bilinen yerde bir taburluk asker beklemekteydi. Ankaralılar da orada bekliyordu. Saat 2'yi gösterdiğinde yüzlerce kişilik bir konvoy en başta Mustafa Kemal olmak üzere hep birlikte taşana indi. Bu asya'da insan yok edilmeye çalışılan bir milletin tek çaresiydi ve onların tek çaresi, Mustafa tek çaresi de Mustafa Kemal idi. TBMM binası gayet normal gözüküyordu. Tek farklılık pencerelere bayraklar asılmış olmasıydı. Mustafa Kemal ve Mebuslar meclisinde sağdaki küçük kapısından giriş yaptı ve uzun koridordan sonra sağ tarafta bulunan salonuna girdiler. Burası bir mecliste fakat yokluk içinde kurulan bir mecliste. bir soba bir soba ile oda ısıtılıyor havanda bir gaz lanmasa ateş oturaklar okul sıralarıydı tahta bir kürsü konuşmak için kullanılıyordu sine Sinop mebusu olan en yaşlı üye kürsüye geçti ve meclisi açtı. Açarken bir konuşma yaptı ve bunu dinleyen herkes heyecanlanmıştı. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkesi'nden sonra yaşayan o olayları bir bir saydı ve görüşlerini söyledi. Tüm bunlar konuşulduktan sonra meclisin sahip olması gereken hak ve yetkiler konuşuldu ve bunlar... Konuşuldu ve bunlar meclisin oyuna sunuldu ve kabul edildi. Böylece meclis tüm yasama ve yürütme yetkileri kendi üzerine almış oldu. Mustafa Kemal ilk meclis başkanı seçildi ve TBMM şimdilik manasını ulaştı. 23 İnsan Olası Egemenlik ve Çocuk Bayramı nasıl ilan edildi? Bugün meclisimizin 100. yılı oluyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Ne yazık ki e, bu dönemleri evde geçirmemiz gerekiyor. Yani bu yılı evde geçireceğiz. Çünkü bildiğin gibi salgın hastalık var. Ne demek ki? 3 Nisan'ı Ulusal Ayhanelik ve Çocuk bayramı kutlu olsun arkadaşım. Arkadaşlar bir videonun daha sorumlu geldi. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ve 23 Nisan Çocuk ve Gebellik Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. İyi günler.